Şarkılarını alıp öğütür zaman Felek değirmenci eriyen can Tanrı'nın verdiği eşsiz arma Göğüs kafesinin çarptığı Tanrı'nın verdiği eşsiz arma Göğüs kafesinin çarptığı andı Mehtabın denize vurunca şakı Hatırla bir daha o kadim aşkı Diline dolansın icaz bir şarkı Mızrabın tellere değdiği andı Mızrabın tellere değdiği andı Mehtan denize vurunca şarkı, Hatırla bir daha o kadim aşkı Dinine dolansın icaz bir şarkı Mızrabın tellere değdiği andı Mızrabın tellere değdiği andı Gel kovanın kovalar durur Ömürden en saat bir gün yorulur Vadesi dolan can cananı bulur O an anlarsın ki dünya bir handır Vadesi dolan can cananı bulur Tırla bir daha o kadim aşkı diline dolansın icaz bir şarkı Mızrabın tellere değdiği andı Mızrabın tellere değdiği andı Mehtabın denize vurunca şarkı Hatırla bir daha o kadim aşkı diline dolansın Hicaz bir şarkı Mızrabın tellere değdiği andı Mızrabın tellere değdiği andı